Evet, e, ya yani benim eski ev arkadaşım da evin sahibi beraber oturuyorduk daha önce. E, sonra kendisi işte buraya taşındı. E, Ayce de ev arkadaşı olarak almıştı daha bir ay olmuştu zaten. Yani arkadaş mı İki arkadaş kalıyorlar. İki arkadaş kalıyorlar, evet. Üçüncü intihar etti okunda. İntihar etti. Peki kendisinde bir özel bir okunda? E... Otistik öğrencilere eğitim veriyor diyebiliriz biz.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 geliyorlar şimdi yoldalar işte. Geç kaldılar tabii. O kadar psikolojisi bozuktu yani ağlıyordu sürekli. Morali bozuktu. Eee Duydunuz siz herhalde şey söyledi mi? <gülüyor> yok, hayır. Hayır hayır söylemedim. Hayır söylemedim. Maalesef. Başını sağ olsun. Sağ ol.